Evet size ne video istiyorsunuz diye sordum ve çoğu kişi vlog demiş. O yüzden ben de hemen vlog kameramı çıkardım ve vlog çekmeye başladım. Ee, bu hafta San Diego'ya geldim. Ee, hafta sonunu San Diego'da geçiriyorum. Ee, bundan önceki günlerde de biraz görüntüler çekmiştim. Onları zaten görmüş olabilirsiniz şu ana kadar. Madem bir vlog istiyorsunuz, ben de bugünden itibaren birkaç günlük bir vlog başlasın. Bu arada San Diego ile ilgili en sevdiğim şeylerden biri. Buraya gelince böyle biraz daha şehir hayatını yaşıyor olmak çünkü downtown'lı buranın daha böyle yaşanması ve gezilesi diyeyim LA'da ben bahsetmiş miydim bilmiyorum LA'deki downtown gerçekten biraz korkunç ve bir şeyler yapması çok mümkün olmayan bir yer çok fazla homeless'ın olduğu hırsızlığın olduğu suçun olduğu bir yer o yüzden San Diego'ya gelince böyle downtown'lı yaşayınca böyle küçük bir New York havası geliyor ve o New York havasının New York havasının o Kaliforniya sıcağı ve sezonuyla birleşmesi de beni çok hoşuma gidiyor. Şimdi ben birazcık işlerimi hallediyorum. E, hemen downtown'daki bir kafedeyim. E, bu arada bilmeyenler için normalde ben UCLA'nin bir e, entertainment studies programını yapıyordum ve bitmek üzere bir köşe ayım kaldı. Ama aynı zamanda bu e, 2022 başında NYU'nun Cinematography Fundamentals, yani sinematografi Temel Bilgisi <gülüyor> adı altındaki programına girdim. Ve e, Haziran'a kadar bu programda devam ediyor. Şimdi o yüzden e, onun derslerini dinleyeceğim ve onun ödevlerine birazcık bakacağım. Evet. Yani NYU ile en böyle ilgili anım da ben gerçekten NYU'ya okul olarak gitmek çok istiyordum ve e, o zaman hani puanlarım çok yüksek olmadığı için o zamanki sınavlarımın girememiştim. Girememiştim de girmeyi de dinlememiştim. E, zaten sonra hani New York'ta da yapamazmışım gibi geliyor şu an baktığımda. Ama şimdi dön dolaş ee Orayla ilgili bir şey yapıyor olmak beni çok güzel ediyor. the change today. I this way. you. choose to stay the vlog çekmeye başlayacağım dedim gezerken vlog çekmeyi unuttum bu nasıl bir şey ne oldu? aa yine mi o adam acaba sabahki adam olabilir mi cam dondurmayı beğendim mi Bugün 17 Mayıs Salı günüm. Ben şimdi Pilates'e gidiyorum. Buradaki bir arkadaşımla Pilates'e başladık. E, Haftada gitmeye çalışıyoruz. Bu ikinci haftamız olacak. Alışmaya çalışıyorum. Bakalım heyecanlıyız. Sonra bir kahve içeceğim. İçeceğiz. Sonra da işlerim var. Los Angeles Vlog devam et. Herkese yeni bir Los Angeles gününden merhaba. Bugün e, 18... 18 Mayıs. <gülüyor> Bugün 18 Mayıs, e, çarşamba günü. Dün gerçekten çok bir şey çekemedim. Çünkü Pilates'e gittikten sonra inanılmaz yorgunum ve işlerimi halletmeye çalıştım. Bugün de sabah erkenden kalktım. Sabah çok güzel e, konuk aldığım bir podcast ve YouTube bölümü çektik. Büyük ihtimal siz bunu izlerken o bölüm gelmiş olacak. Buralardan ona ulaşabilirsiniz. Şimdi de Beverly Hills'de kahve içmeye gideceğim. Gökkemle vloglarımın sevilen yüzlerinden biri. Orada bir tane ürün, ürün çekimi de yapmam lazım. Hem onu yapacağız hem kahve içeceğiz. Hem de biraz hava alacağız. Hmm, sabah hava baya bulutluydu. Ama şimdi birazcık güneş açtı. Yine de Mayıs ayı için o sayıdığınız için. Çok sıcak bir gün değil. Bakalım. Hadi çıkalım. videolarıma gelen yorumdan dostlarımcısındaki arkadaşlarıma Amerika ile ilgili fikirleri sormam istendi. Fikir söylemek istedim. evet. Az önce annelerin ve babama çok büyük bir strip club olduğundan bak. Neden? <gülüyor> <gülüyor> yani. Ya. Benim yorumum değil de aslında. <gülüyor> çok çok bir şey söyleyeceğim, bir görkem sonra... hep benim videolarımda 18 artı yorumlar yapıyor. Hatırlıyor musun? <gülüyor> um, Çıkkafı izlediğim bir videoda um, New York'ta yaşayan insanlar gelip Prince'e gitmişler. Hı hı. <gülüyor> İşte çok ünlü olduğu için. Evet. Ondan sonrası diyorlar ki hani o kadar da güzel değil tadı yani neyini bu kadar abartıyoruz evet. falan buna karar verilmiş. Ben gitmedim ama o his var yani. Ee, yaş ortalaması çok yüksek. Hani böyle karanlık hiç besbirisi almayan bir yermiş yani. O tarz değerlerin yemeklerinin çok güzel olması. Nasıl gerekiyor? Nasıl gerekiyor ama sanki değilmiş gibi bir his. Neyse yorumlara bakıyorum videomu. Bu arada bir dakika şöyle bir bilgi verelim. Kurex burada böyle çok meşhurların gittiği bir et restoranı değil mi? Normal... American. American. Ha. Bir restoran yani böyle hani çok fazla böyle önünde ünlülerin fotoğrafları falan çekilen şey, her gittikleri... Kaylı oranın et işte order ediyormuş sürekli... Bu arada bence mi? ben şöyle düşünmüştüm. Karanlık ve böyle şey ya... Bence büyük mi onlar orayı ondan seviyor. Çünkü hani gittikleri anla yani içerideyken kimse gir, hani bakmaz gibi. Ama bir şey söyleyeceğim, bence şöyle bir ters psikoloji var. Ee, bazı şeyler fazla abartılıyor, bilinmeyen şeylerde aslında çok güzel ve bilinmiyor. Böyle değişik bir konsept var yani arada. Senin dediğin Hollywood'un Hollywood zannedilmesi gibi ama normalde çiş kokan hep halde zıtlarını bir arada bulundurması gibi bir mekiyo. Yani geçen gün gerçekten Hollywood şeyimi deneyimimi anmak bile istemiyorum son. Bu bir bana bir bağımlılık oluşturuyor mu? <gülüyor> oluşturuyor yani. yani. Şu an içimde bilmediğim bir burada kalma isteği var. Sebebini bilmediğim, nedenini evet. bilmediğim. Evet. Kardeşim evet. Güzel. Yani değişik bir enerjisi var. Evet. Ve... Ya burayla bir connection kurmuşsanız tabii ki seversiniz, kurmamışsanız evet. seversiniz yani tamamen Aynen. size bağlı bir şey. Yani çünkü belirli bir süre sonra şey olmuyor yani. Aa, yurt dışındayım, Türkiye'den uzakta olayım ama ne olursa olsun hissi olmuyor. Buranın gerçekleriyle birleşmen gerekiyor. Evet. Evet. Sonrasında. Aynen. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. ben. Hani bence Bizim için özellikle Olsanca'sın özel bir enerjisi var. Belki hani Amerikan'ın başka bir yerine gittiğinde hmm. biz aynı connection'ı kuramayız. önce Amerika'da yaşamak isteyen ya da okumak isteyenler için kendi o bağı kuracağı yeri seçmesi çok önemli. Bir de Avrupa ile çok farklı. Avrupa ile çok farklı. Ee, böyle daha işte rahatınıza düşkün bir hayat. Diyorsunuz. Işte yediğim yemek güzel olsun, <Gülüyor> denize gireyim, chill. Bence Avrupa daha öyle mi diyorsun? Evet. <gülüyor> evet. Onlar da vlog çekiyor. Ben de çekiyorum. Biz onlara güldük diye. Ebi, I guess. It's banana latte, right? Benimle tegleseydiniz keşke. Ama bence o da çok... Benim daha mı çok koloru var? Beni takip edin ki daha çok koloru. Kıyafetinden hoşlan... Yani çok basit zaten, yeni başlamış. Kameranın büyüklüğü bence yeni başladığını kanıtlıyordu. Gidelim ya. Ela'yı ne peki şey, YouTuber'la karşılaşıp, kameradan kameraya konuşmamın da biliyor Eee... Hani yolda biriyle karşılaşıyor bir tane photographer sonra diyor ki fotoğraf yapabilir miyiz ben de TikTokçuyum Alex bir şey. Aynen aynen uh, seviyorumız. Eee işte, uh, Burada mıydı? O şey beni çekeceksin. Yok kaçırdık yani ben de. Ya, tatlısı robotçuk. Keşke hareket ederken görseydiniz. At the stop sign, turn left onto West. Ya şu an İlk dersime girdiğim binadayım ve bu tuvalete bu kadar geliyordum ki çok değişik geliyor şu an. Üstünden 3 sene geçmiş olmasına inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Şu kalabalığa bakar mısın? <gülüyor> bayağıdır okulda bu kadar kalabalık görmemiştim ya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 Ay o kadar güzel buna denk geldik ki size bunu çekmek çok istiyordum. Bunun birinin yönettiğini düşünüyorum. Kampüs'te. İnanılmaz fazla var. Ay. Kampüste bu robotçuklardan inanılmaz fazla var. İnanamıyorum. Çok tatlı. Hep biri onlarla yemek söylüyor. Bence çok şeker. Ama yani günde böyle 30 tane falan görüyorsunuz. O kadar. <gülüyor> I's so overtaken I don't aslında ben bu Evet. de yapıyorlar. Bence artık futbol da var. internet. Ben ser. de <gülüyor> Ayasofya falan çalışıyordum. So ben, ben de, de. biz Serbest'e gidicekdim Ayasofya çalış. Neyse sözümüz Serbest'te. Herkes tamam seni evet. diyor. Herkes. Sigara ginyordu burana. Falan yani. Ben Neşanta'ya toplanamaktan. Moka gidiyordum çok. Aa, o güzeldi. Evet. Başka ne gidiyordu evet. acaba biliy çok da genel hatırlayamıyorum bir insanlarını ama. Evet. Ben... Aa, benim nişan taşımda bir tane kafem vardı. Sana söyleyeceğim nerede biliyor musun onu? Bir ama nereden bileceğimi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 Yeah. Yeah. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. I also want recognition. <laughs> Awww, thank you, baby. <gülüyor> tamam, tamam. Painting. Tamam, tamam. Evet, tamam, tamam. Varduçat, tell me the words you know in Turkish. Tamam. Tamam. Evet. Evet. Gizmit. Kusme. <gülüyor> <gülüyor> Akşam. Akşam. <gülüyor> uh, what else? That. That's yeah. <gülüyor> So random stuff, you know. Yeah. Quite a bit. Painting gecesi. Ve Harry's house. Görkem, can you tell about the line in front of Harry's house? Ne Harry, Harry'nin evinin önündeki ki Harry'nin oh evi. Evet, so we had a pop-up store in West Hollywood, which called Harry's House. Bir gittik. Sanki böyle bir şey <gülüyor> Sanki Harry'nin kolunu da they're, they're, they're, giving Harry's body parts. <gülüyor> <gülüyor> The lion is so huge. Evet. Lion inserted araya. Olabilir. Evet, şuraya. <gülüyor> here. Ama yani bizim gerçekten Türk konserlerinde yaşanmayan bir görsel diye inanmıyorum ama ben bir <gülüyor> e, Emrah'dım falan. Sen Emrah'dın konserlerinde büyümüş diyerek. Eee <gülüyor> o, yeah. o sahnelere çok şahit oldum. Yani, This is my painting of course LA. Why would what like it looks better when you are here I promise.